Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, doğal peynir yapacağız. Elma sirkesi ve tuz kullanacağız. Maya yerine. Doğal bir peynir olacak. Hadi başlayalım. 2 su bardağı 2 su bardağı elma sirkesi bir su bardağı 10 litre süt içindir. Her bir bardağa birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Tuzumuzu bardaklara ekledim birer kaşık. Karıştırıp kaynamasını sütün kaynamasını bekleyeceğim. Sirkemizin içine birer yemek kaşığı kaya tuzunu iyice erittik. Şimdi sütümüzün kaynamasını bekliyoruz. Sütümüz büyük bir tencerede kaynamayı bekliyor. Kaynayınca sirkeli e, tuzlu sirkemizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi sütümüzün kaynamaya başlaması. yakıştıracağız ve sirkeyi de ekleyeceğiz. İşte eee <gülüyor> buraya teynür poçamızı sormamıza hazırladık. Göstereceğimiz bu zamanlar. Bundan sonra poçamı ekledikten sonra torbaya koyacağımız e, süzgeci ayarladım. Evet yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Birazdan köpürecek. Sirke karışımını dökeceğim. Şimdi ocağı kısıyorum ve sirkeyi döpüyorum. kesilmeye başladı görüyorsunuz. Biraz bekleyeceğim. Şimdi iyice açılmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar torbanızı görüyorsunuz. Biraz daha. Arkadaşlar videoyu tek başıma çekmeye çalıştığım için e, tamamını gösteremeyeceğim. Sadece torbayı görüyorsunuz. Birazdan kepçeyle torbaya dolduracağım. Arkadaşlar torbaya koydum. Şimdi üzerine bir ağırlık koyacağım. Ve en az bir saat bekleyeceğim. Üzerine 10 kilogram ağırlığında bir su e, kabı koydum. Arkadaşlar harika yağlı bir peynirimiz oldu. Sonuç böyle.